Bankacılık krizi büyümeye devam ediyor ve bu sefer gerçekten çok büyük bir bankaya bulaştı Deutsche Bank. Ben Deutsche Bank'ta sıkıntı olabileceğini Credit Suisse ile ilgili şu videomda bankanın ismini söylemeden bir Alman bankası sırada olabilir diye belirtmiştim. İsmini söylememenin sebebi kurallara, kanunlara aykırı bankalar hakkında böyle yayınlar yapamıyoruz. Peki nedir Deutsche Bank'ın derdi? Bir kere önce şunu söyleyeyim Deutsche Bank çok çok çok büyük. 1.4 trilyon dolarlık bilançoya sahip, aşağı yukarı 850-860 milyar dolar büyüklüğünde fon yönetiyor. Stratejik önemli bir banka, küresel, global bir banka, her yerde işlemdeler. Yani Deutsche'nin bir risk yaşıyor olması öyle Silikon Valisi Bankası'na benzemez. Kabaca Silikon Valisi Bankası'ndan 7 kat Credit suistan ise 3 kat büyükler. Peki sorun nerede ortaya çıktı? Dolce ile ilgili zaten hep delikodular gezer fakat bugün itibariyle bu bankaya ait kredi default swap'larda. Nedir bunlar derseniz temelde bu bankaya borç veren insanların sigortası diyelim. Bunların primlerinde çok yükseliş var. Ne anlama geliyor bu? Bu banka borçlarını ödeyemez riski büyüyor demektir. İnanılmaz ekranda görüyorsunuz füze gibi yukarıya çıktılar. Aslında bu sorun kredit Swiss satışında başlamıştı. Hatırlayın kredi Swiss'e sıkıntı çıktı ve İsviçre hükümeti o hafta sonu alelacele UBS'e sattı bankayı. Normalde şirketin değeri 8 milyar dolardayken UBS'e 3,5 milyar dolara verdiler. Bir de üzerine bir sürü garanti verdiler ama orada çok tuhaf bir şey daha yaptılar. Normalde bir şirket batarken önce hissedarların parası yanar. Evet orada da 8 milyardan 3,5 milyar dolara döndü değer ama bir yarısına yakın alabildiler. Ama o bankanın bir de AT1 Bonds denen özel bir bonusu vardı, borç bonusu. Buna Additional tier 1 diyorlar, 17 milyar dolar büyüklüğünde. Bunlar geleneksel bonolar kadar güvenli değiller ve bir kurumun başı değerde girdiğinde bu bonolar yanabiliyor. Ama sıralama da önce hisse senedi sahiplerinin parası gidiyor sonra bu bonolarınki gidiyordu. O gün İsviçre hükümeti ne yaptı biliyor musunuz? Buradaki 17 milyar doları siliverdi. Dedi ki yok kardeşim o para. Yaktı o parayı. Ve o bonoların sahipleri sıfır para alabildiler. Bu pek bankacılık tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü dediğim gibi önce hisse senedi sahipleri yanar onların parası sıfırlanır. Sonra sıra bona sahiplerine gelir ama İsviçre hükümeti o gün panik içinde böyle yapmadı o parayı yak geçti. Şimdi onun yansımalarını görüyoruz. Çünkü dünyaya baktığımızda bu tip AT1 veya Additional Tire 1 bonolarının büyüklüğü küresel baktığımızda 260 milyar dolar civarında. Asya'daki rakam 46 milyar dolar. Bizler gibi sıradan insanların alabildiği yatırımlar değil bunlar. Genelde bu tip bonoları çok zengin insanlar private bankler yani özel bankacılık kanallarını alabiliyorlar. ...ve baktığımda çok da iyi faizleri varmış... ...mesela Credit Suisse'inki batmadan önce... ...yıllık %9,5 veriyormuş Avrupa'sında... ...yani çok değerler ve... ...bu bonoları alan insanlar hani şöyle düşünüyorlar... ...bunlar çok büyük marka, Doğu Çeler, Credit Suisse'lar... ...bunlara bir şey olmaz, arkalarında 50 tane güvence var... O yüzden gidip güvenip almışlar. Fakat Financial Times'da yayınlanan bir makaleye göre şu anda özellikle Asya pazarlarında bu tip bonolarla ilgili panik satış var. Şu anda belki Amerika'ya da bu yansıyor. İşte bankacılıkla ilgili ürkütücü nokta bu. Hatırlayın Silicon Vadisi, Signature Bank gibi Amerika'nın küçük bankalarında bu sorun olmaz bunu çözerler demiştim. Credit Suisse'de biraz ürkmüştüm Doğuşya'dan kesinlikle korkarım. Çünkü Deutsche'nin çözülememesi demek bütün küresel çapta büyük sıkıntıya gireniz demek. Ve bankajak sıkıntı böyle işte bilemediğimiz bir sürü teknik ürün var. Tuhaf tuhaf ürünler var ve bu üründen etkilerini kestiremiyoruz. Ben de daha böyle belirti bir bankacı değilim. Dışarıdan birisi vak bunlar okumaya çalışıyorum. Ama Kelly Swiss batarken bir video yapmıştım. Uyarıyorum diye hatırlayın. Bankacılıktaki sorun biraz beklediğimizin ötesine bir yere doğru gidiyor. Küçük bankaları çözdüler. Swiss'i de kurtarırlar ama gizli bir şeyler olabilir diye bakın işte buradan ortaya çıkıyor. Financial Times diyor ki şu anda özellikle Uzak Doğu'da panik var. Çok hızlı şekilde insanlar bu bonolardan kurtulmaya çalışıyor. Herhalde o Avrupa'ya sıçladı şimdi. Belki Amerika'da sıçrıyor. Bunun sonucunda Bankanın kredi default swap'ları acayip prim yaptığı gibi hisse senedi de %10'a yakın düştü ki ay başından beri zaten %24 düşmüştü. Deutsche ile ilgili sorun olduğu hep konuşuluyordu ama şimdi bunun patikle sonuçlarını görüyoruz. Şimdilik bilgilerim bu kadar. Daha fazla bilgim olsa aydınlatmaya çalışacağım. Maalesef bu akşam dışarıdayım. Katılmam gereken bir yemek var. Ama belki Twitter'da gelirseniz tweet atabilirim arada karambol yeni haberler gelirse. Zaten beni mutlaka Twitter'da da izleyin. Çünkü her şeyin videosunu yapmak zor. Onları Twitter'da paylaşıveriyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sorular varsa aşağıda paylaşın.